Merhaba Can Erenler, Can Bacılar, ben Cem Kervan. Bu hafta onlara güvenmeyin adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Kime güvenmemeliyiz? İsa ruhula anlatıyor. E, bütün halk dinlerken İsa dönüp taliplerine şöyle dedi. Şu şeriat hocalarından sakın. Cübelerini giyip ortalıkta gezip dolaşmayı severler. Çarşı meydanlarında saygıyla selamlanmaya bayılırlar. Sinagoglarda baş köşelere, ziyafetlerde en muteber yerlere oturdular mı, zevkten dört köşe olurlar. Fakat bu arada dul kadınları dolandırıp mallarını mülklerini ellerinden alırlar. Hemen arkasında Toplum önünde alenen uzun uzadıya dua ederek dindarlık taslarlar. Hak bunları en ağır şekilde cezalandıracaktır. Evet ve biz de sakınmalıyız. Onlara güvenmeyelim. Değişiyi paylaşayım mı? Evet paylaşayım sizinle. İnşallah beğenirsiniz. Sakının Bunlardan uzak duruncan erenler Şeriat hocalarından sakının Bunlardan uzak duruncan erenler Hayli mesafeli tavır takının Takının, onlara güvenmeyin, canerenler dost. Cübbe verini, git Çarşı meydanında selamlanmaktan. Müthiş zevk alırlar önemsenmeden. Onlara güvenmeyin can erenler Bütün hiç sevkallarlar ve önemsemekten dost Onlara güvenmeyin can erenler İbadethanede, baş köşelerde Ziyafetlerde, en muteber yere İbadethanede, baş köşelerde Ziyafetlerde, emmudeber yere Kurulmaya düşkünler her sefere Onlara güvenmeyin Can verenler Kurulmaya düşkünler Her sefere Onlara güvenmeyin Can verenler Kibirli kibirli Çok maru, çok gururlu davranırlar Kendini beğenip öbürlenirler Onlara güvenmeyin Can Bu kadınları. Pileyle soyarlar, kazık atarlar Onlara güvenmeyin cani erenler Pileyle soyarlar, kazık atarlar Onlara güvenmeyin cani erenler dost Kervanlar İsterler gösteri yapmak Uzun uzun dua ederler ancak Hak bunları çok cezalandıracak Bunlara güvenmeyin can erenler Halk bunları çok cezalandıracak dost. Onlara güvenmeyin can edenler. Evet onlara güvenmeyin, dikkat edin. Çok ikna edici olabilirler. Dudaklarından inciler dökülür falan ama dikkat edin. Yobaz, banaz katlı.